Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Brawl Pass'in 4. sezonunun e, tüm ödüllerini alacağız. Birkaç önemsiz ödülü ben almıştım. Altınları, işte, taşları, şu belboy Mike kostümünü falan. Güç puanlarını falan bıraktım. Çünkü çıkacak karakteri belki videoda maxlayabilirim veya yükseltebilirim işte. İlk öncelikle bir oranlarımıza bakalım hemen. Destansı'dan aksesuara kadar oranlarım var. Destansının sebebi sanırım Surge bu sezon Destansı Enderlik seviyesinde kutulardan çıkıyordu. Yani bir tek Surge var Destansı olarak. Gizemlilerden 3 tane var sanırım. Byron çıkmadı bende. Tara bir de Collect. Çünkü ben geçen sezon Profes almamıştım. Dolayısıyla o da bende kutudan çıkacak. Yani gizemlilerden 2 tane var ama bir de o Collect savaşçısı var. Onunla beraber 3 tane yani... Yıldız gücü ve aksesuar da zaten gördüğünüz gibi var. O yüzden efsanevi falan beklemiyorum. Destansıyla gizemliği kesinlikle bekliyorum. İkisi de bence bu videoda çıkar. Eğer çıkmazsa bile kesin olarak destansı çıkar bence. Hemen başlayalım. Cidden çok heyecanlıyım. Bence yani efsanevi gelmeyeceği benim için kesin gibi gözüküyor. Gelirse ne yaparım bilmiyorum yani şok olurum herhalde. Şuradan hemen açalım. Evet, büyük kutudan sıradan kutudan çıkmaz. Ben daha çok mega kutulardan beklerim. Yok, gelmedi henüz. Ya çıkmaz ya. Yani bir yandan çıkacağına e, inanıyorum. Şu 30. kademeye geldiğimizde lowyu aldığımızda bir daha oranlara bakarız. Hatta şimdiden lowyu alalım. Sonra kutudan falan çıkar, O yüzden şuradan alalım. Evet low kromatik savaşçımızı da aldık. Böylelikle bende 2 tane kromatik savaşçı olmuş oldu. Yani cidden güzel bir karakter. Özellikle o düşmanı dondurması falan çok güzel bir özellik. O yüzden... Bu savaşçıyı çok sık kullanırım bence. Evet kutuları açmaya devam edelim. Bakalım ne gelecek. Evet tahmin ettiğim gibi search çıktı sonunda. Kromatik savaşçı olarak elbet destansı enderlik seviyesindeydi biliyorsunuz ki. Destansı oranları da kapandı. Söz hakkında yorumum ise beklediğim bir savaşçıydı. Yani bu sezon kesinlikle çıkacağını bekliyordum kutuda. Ve sevdiğim bir savaşçı. O yüzden çıkmasa cidden çok sevindiğimi söyleyebilirim. Ama asıl sevincim her bir gün efsanevi çıkartırsam olacak. Hala çıkartamadım. Yani çok üzüldüm. Efsanevim yok yani. Neyse devam edelim. Bir tane de gizemli verir bence. Bayron'u verirse de çok mutlu olurum. Ve Tara çıktı. Hemen 2 kademe sonrasında çıktı. Beklemiyordum. Güzel. Tara savaşçımız da geldi. Tara'yı çok sevmiyorum. Yan hesabımda falan da var. Yani oynaması güzel bir karakter. Ama ben şu an Byron istiyorum. Bana bir Bayron verirse güzel olur. Ama iyi oldu. Çok hızlı çıktı. Yani bir tane de Bayron verir herhalde. Güzel. Bu onun Yıldız Gülü Kartol gözü. O karta gözlüğü ben çok iyi kullanırım. Özellikle şu çalılı bölgelerin fazla olduğu haritalarda çok iş görür o. Yani çıkması bekliyordum ve sonunda çıktı. Bakalım başka neler gelecek. Şu an o yıldız güçleriyle loyu max'lamayı düşünüyorum ama tam karar vermedim. Belki surge'ü de max'layabilirim. Evet aksesuar. 6 yazdı. <gülüyor> Tüm heyecanım boşa gitti. Her zaman da böyle oluyor yani. Hep bir karakter beklediğimizde başka bir şey çıkıyor. İşte aksesuar, yıldız gücü falan çıkıyor. Bu da cidden moral bozucu bir şey. Aa, 33. kademeye kadar gelmişse hemen şuradan bir oranlara göz atalım. Evet oranlara bakarsak gizemli çıkması <gülüyor> yani çok düşük. Ama efsanevi ondan da düşük. Yani gizemli çıkar mı daha? Çıkma ihtimali az çok var ama Bilmiyorum Yani benim istediklerim geldi sonuçta Ben bir destansı bir gizemli bekliyordum İkisi de geldi Şimdiden sonrası bilemiyorum Ama efsanevi çıkmayacağına kesin gözüyle bakıyorum diyebilirim Tek iki gizemli vardı zaten Byron'la Collect yani koleks zaten kromatik ama bu sezon temiz olarak çıkacak. Çıkmıyor ya. Ya çıkmayacak gözüyle bakıyorum şu anda. Çıkmayacak gibi gözüküyor. 7 yazdı. Açalım şunu. Evet aksesuarı bekliyordum. Ee, karakter çıkar mı? Çıkmayacak bence. Onu. <gülüyor> Arkadaşlar Crow çıkarttık. Yok artık. O cidden çıktı mı inanamıyorum. Crow çıkarttı. abiii ilk efsanevimi çıkarttım inanamıyorum gelmez gözüyle baktığım karakter çıktı valla hala şok içerisindeyim artık video boyunca susar mıyım konuşur muyum bilmiyorum Şaka maka Crow geldi. Bu arada neyi maksayacağıma da şu anda karar vermiş oldum kesinlikle Crow'a yükleneceğim. İnanamıyorum ya. Crow çıktı ya. Hayır ben bir de aksesuar bekliyordum. Karakter de beklemiyordum. İnanılmaz ya. Sonunda ilk efsanevimi de almış oldum diyebilirim. Daha da çıkmaz Savaşçı. Ben yine altı yazdı bakalım. Şuradan bir de Loan'un kostümünü alalım. Hemen şuradan da şu güç puanlarını falan alalım. Nerede Crow? Buradan da Crow'a. Evet, Crow şu an maksanmış durumda. O zaman bu güç puanını kime verebilirim? Şöyle bir bakayım. Hadi bu son güç pandaloya verelim. Şimdi şuradan hemen maxlayacağım. Burada. 8000 altın mı? Yok artık ben kaç tane altın almışım. Güzel artık Crow'da maxladık arkadaşlar cidden mutluyum şuradan başka bir eşeğim var mı diye bakayım Şuradan low ya da bir level yaptıralım Tara'yı da Surge'e de biraz Tamamdır ya. Geriye kalan altınları da ben bir şekilde kullanırım. Yani inanamıyorum. Crow çıktı. <gülüyor> Valla şu an çok mutluyum. İlk efsanevimi de bu video ile beraber almış oldum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün cidden harika bir kutu açılımı yapmış olduk. Yani tutmanın 4 karakter çıktı. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsan sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.